İlk aşk kedi gibi sessizce yanaştı, onun gelişini ne gördüm, ne de duydum. Seni sevmeye başladığım o günden beri acı çeken bir yüreğim var. Kadınlar yavaş yavaş unutur, önce yaradan başlar, sonra yarayı açandan. Uğraşarak düzeltemediğinden, vazgeçerek kurtulursun. Akıl durdu kalp soğudu, dil de susunca, vazgeçtim. Ben, uçmak isteyip de uçamayan bir kuş gibiydim. Kendi portremi resmediyorum çünkü çoğunlukla yalnızım, çünkü en iyi tanıdığım insanım. Büyüyünce, insanın kendini nasıl yalnız hissettiğini göreceksin. Rüyaları ya da kabusları asla resmetmedim, resmettiklerim benim kendi gerçeklerimdi. Asıl önemli olan da atılımımızın yaşamsal olmasıydı, saftık, henüz kirlenmemiştik.